Kanalımızda Yunan Hava Kuvvetleri ile ilgili çok sayıda video yapıyoruz. İşte alınan uçaklar, güç dengeleri, Türkiye'ye nasıl bakıyorlar gibi ama bugün gerçekten şöyle okurken, izlerken çok gıpta ettiğim bir haberi sizle paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır Yunan Hava Kuvvetleri'nin müzesinde sergilenen yani tırnak içinde müzelik olmuş bir uçak 2018'de İngiltere'ye gönderildi. İngiltere'de bu gönderilen Spitfire uçağı Restore edildi ve tekrar uçabilir hale getirildi. 3 yıl sonra tırla giden bu uçak uçarak İngiltere'den işte Fransa İtalya rotasını izleyerek Yunanistan'a geldi. Ve Yunan hava sahasına girdiği zaman Yunan Hava Kuvvetleri F-16'ları bu Spitfire uçağına eşlik etti. Bu videoda size o Spitfire'ın biraz hikayesini anlatacağım. Ve aynı dönemde de Türk Hava Kuvvetleri de bir Spitfire kullanıcısıydı. Türk Spitfire'larına da ne oldu onları size aktaracağım. İki Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'nin gelişmiş bir havacılık sanayi var ve bir avcı uçağı üzerinde çalışmalara başlıyorlar. İşte bu uçak daha sonra Spitfire adını alıyor. Savaş sırasında o basit Spitfire'ın tasarımı çok daha ilerletiliyor. Yeni nesil motor sistemleri, makinalı tüfekler, performans derken Spitfire gerçekten İkinci Dünya Savaşı'nın Efsanede uçakları arasında yer alıyor. Efsane dediğimiz zaman da işte Almanların Messerschmitt 109, Focke-Wulf 190, Amerikalıların P-51 Mustang, biraz daha eski P-40 ailesi ve P-47 Thunderbolt'u. İşte Japonların Zero uçakları ön plana çıkar. İngiltere'de de Spitfire ve Avcı uçağı olarak Hurricane akla gelen ilk modeller arasındadır. İkinci Dünya Savaşı'nın çalkantılı günleri devam ederken Türkiye yaptığı görüşmelerle İngiltere'den çeşitli tipte Spitfire uçaklarını envanterine katar. İşte bunlar arasında ilk serilerden Mach 1 Daha sonra Orta Doğu'dan Mısır üzerinden getirilen Mach 5 serisi ve daha sonra da Spitfire 9 serisi yer alır. Gerçekten Spitfire'da Türk pilotları tarafından çok sevilir. Bu yüksek performanslı Akrobatik özelliğe sahip uçaklar uzun yıllar görev yapar ve en son 1954 yılında emekli edilir. Merzifon'da ve yerlerini F-86'lara bırakır. Benzer gelişmeler Yunanistan için de geçerlidir. Yunan Hava Kuvvetleri 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin ağırlıklı olarak Orta Doğu'daki kalan geri götürme maliyetleri çok yüksek olduğu için orada bırakılan uçaklarından bir kısmını seçer ve Yunan Hava Kuvvetleri'ne bu Spitfire'lar gelmeye başlar. İşte videomuzda konu olan MJ-755 kuyruk numaralı uçak Aralık 1943'te Castle Bromwich'te imal edilir. İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Lineham Hava Üssü'nde göreve başlar. 13 Mart 1944'te Kazaplanka'ya filo gider ve bu uçak Afrika'da görev yapmaya başlar. Arkasından da Güney Fransa'ya geçerek farklı üstlerde uçak Görevde bulunur. 1947 yılının Şubat ayında bu uçak Yunan Hava Kuvvetleri'ne hibe edilir. 1949 yılına kadar da muharip yani ön hatta görev yapar bu Spitfire 9. Ardından 1950 yılında Atina'daki uçak bakım fabrikasında bir özel modifikasyondan, işlemden geçer. Ve Spitfire'ın iki tarafına kamera takılır. Bu kamerayla birlikte Spitfire artık bir keşif uçağı haline getirilmiştir. Spitfire 9 son uçuşunu 8 Aralık 1953 tarihinde yapar ve daha sonra hizmetten alınır. Uzun sürede Tatoi Hava Üssü'nde anı uçağı olarak sergilenir. Uçak 1990'lara doğru gelirken Atina'da kurulan Havacılık Müzesi'ne gönderilir ve burada sergilenmeye başlar. Aslında bu uçağın durum oldukça iyidir. Üzerinde tüm sistemleri motorları aktif olarak durmaktadır. Hatta belirli bir süre dışarıda sergilenir uçak ve şöyle bir karar 2007'de alınır. Bu uçak restore edilmeli. Ama tabi aradan 11 yıl geçer ve sonunda 2018'de uçak İngiltere'ye götürülmek üzere tıra, kanatları ve gövdesi ayrılarak yüklenir. 23 Mart 2018'de Spitfire artık İngiltere'de Biggin Hill'deki tesislere gelmiştir. Bu tesis aynı zamanda bir havacılık müzesinin bulunduğu meydanda yer almaktadır ve İngiltere'de sayıları oldukça fazla olan 2. Dünya Savaşı'ndan kalan uçakların restorasyonunda burası görev yapmaktadır. 3 yıllık gerçekten çok detaylı bir çalışma başlar. Bu tür durumlarda uçağın bir bütün halinde olması çok önemli. Bütün sistemler kontrolden geçiriliyor. Korozyondan etkilenen parçalar değiştiriliyor veya gerekirse yeniden imal ediliyor. Eldekilere bakılıyor. Ve uçak aslında sivil havacılık otoritelerinden çok özel bir izinle alınarak adeta baştan yapılıyor. Tabii ki Motorunun testleri, arkasından yer testleri ve sonunda oradaki uzman ekip tarafından bir uçabilirlik yetkisi veriliyor. Testler gerçekleştiriliyor. Bu da tamamlandıktan sonra Yunan Hava Kuvvetleri'ne bu uçak teslim edilmiş oluyor. Ama tabi Yunanlılar bu iş kaşa mal oldu, kim sponsor oldu veya kendileri mi ödediler bunlarla ilgili pek fazla açıklama yapmıyorlar ama özellikle tarihe meraklı Yunanlı iş adamlarının bu tür projelere çok ciddi destek olduğunu biliyoruz. Uçak ardından geçtiğimiz günlerde İngiltere'den yola çıktı ve İngiltere'den Fransa daha sonra İtalya'ya ve İtalya'dan da Yunanistan'a geçerek ülkesine yıllar sonra 3 yıllık aradan sonra bu sefer uçarak dönmüş oldu. Yolda uçak Yunan Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları e tarafından karşılandı. İşte bir kol uçuşu yapılır yapıldı ve daha sonra uçak Atina'daki müzeye teslim edildi. Bu müzede zaman zaman gösteri uçuşları yapılacak. Havacılık gösterileri veya fuarlar olduğu zaman Spitfire çeşitli tanıtımlara katılacak. Benim eminim ki salgın sonrasında Avrupa'da tekrar havacılık gösterileri yani Airshow'lar yapılmaya başladıktan sonra bu uçakta birçok ülkeden davet alacaktır. Bir bakıma Yunanların tanıtımı açısından da önemli bir yere sahip olacak. Ben bu programı yaparken amacım... Havacılık sevgisini, havacılığın tarihini korumanın önemini biraz da ortaya koymak istiyorum. Ve tekrar lafı Türkiye'ye doğru getirirsek size aslında emekli tüm İrfan Sarp'ın anılarından bir bölüm okumak istiyorum. 1958'de İrfan Sarp uçuş eğitimini tamamlayıp Merzifon'daki o zamanki adıyla 4. üsse tayin oldup F-86 uçaklarıyla uçmaya başlar. Fakat pistin bir tarafında 4 yıl önce kal edilen yani 1954 yılında envanterden çıkan Spitfire 9 uçakları yer almaktadır. İşte zaman zaman devre arkadaşıyla birlikte uçakların yanına gider kanapilerini açarlar, içine otururlar. O günün havacılık atmosferini koklamaya, tanımaya çalışırlar. Fakat enteresan bir şekilde bir gün üstse Makina Kimya Endüstrisinden bir ekip gelir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet ömrünü tamamlayıp servis dışı bırakılan uçaklar, araçlar, her türlü malzeme ve teçhizatın tipleri, sayıları ve bulundukları yerler Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilir. Bakanlık da bu bilgileri kal işlemini yapmakla görevlendirmiş olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ileterek kal işlemlerinin yapılması talimatını verirdi. Makine kimya endüstrisi servis dışı bırakılan malzemelerinin bulunduğu yere gelerek beraberinde getirdikleri metal kesici testereler, balta ve balyozlarla bu servis dışı bırakılan uçak teçhizat veya malzemeleri parçalayıp damperli kamyonlara yükleyip kendi hurda depolarının bulunduğu yerlere götürürdü. Parçalanan bu uçakların makine kimya endüstrisi kurumu tarafından bir ihaleyle ile, Kurda fiyatına sanayicilere satıldığı, çok özel ve sağlam metal karışımlarından imal edilen bu uçak parçalarından sanayide düdüklü tencere yapıldığı, kullanıldığını öğrenmiştik. O gün makine kimya ekibinin Spitfire uçaklarını elektrikli testerelerle kesip balyoz ve baltalarla parçalamaları ve damperli kamyonlara yükleyip götürmeleri benim fena halde içimi acıtmıştı. Belki pilot olmayanlara, Garip gelebilir. Ama biz pilotlar uçakları canlı birer varlık gibi görürüz. Mesela benim de dahil pek çok arkadaşım uçuştan önce harici kontrolleri yaparken uçağın gövdesini, kanadını, kuyruğunu okşarız. İşte sanki birer canlılarmış gibi pist üzerinde sıralı bu Spitfire uçaklarının balta ve balyozlarla parçalanması beni çok etkilemiş ve üz üzmüştü. Spitfire'ların parçalanıp götürüldüğü gün kendimi adeta elinden oyuncağa alınan bir çocuk gibi hissetmiştim. Aradan bu kadar uzun yıllar geçmesine rağmen o Spitfire'lar aklıma geldikçe acaba o güzelim Spitfire'lardan en sağlam durumda olanlardan en az birkaç tanesi hatıra olarak saklanmaz mıydı diye hep kendimi hayıflarım. Emekli tüm general İrfan Sarp gerçekten Spitfire'ların parçalanmasını çok böyle bir acı bir şekilde yansıtmış kitabına. Bugün zaten İstanbul'daki Havacılık Müzesi'ne gittiğiniz zaman en eski uçak 1. Dünya Savaşı'nda Rusların kullandığı ve Karadeniz açıklarına mecbur iniş yapan bir deniz uçağı. Biraz daha etrafa baktığınız zaman örneğin dünyada tek örneği olan Pezetel 24 uçağını ki geçtiğimiz günlerde Polonya Türkiye ilişkilerini havacılık açısından ilerlerken bu uçağın hikayesini anlatmıştım size görebilirsiniz. Halen müzemizde bir tane p47 Thunderbolt var 2. Dünya Savaşı'nın efsane uçaklarından. Keza eğitim amaçlı kullanılan da bir T6 var. Tabii ki ensemizi karartmayalım hep de kötü şeyler olmuyor ülkemizde. Örneğin Eskişehir'in ilçesi Sivrihisar'da bir uçan bir havacılık müzemiz var. Ali İsmet Öztürk kendisi profesyonel akrobasi pilotu ve Türkiye'de havacılık açısından yıllarca emek vermiş, çok önemli adımlar atmış bir insan. Kendisinin kurduğu bir merkezde şu an 2. Dünya Savaşı'nın efsane savaş uçağı ve çok az sayıda dünyada kalmış bir P-51D Mustang var. DC-3 tipi yine 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış bir askeri nakliye sonra yolcu uçağı kullanılmış bir uçak var. Keza Tiger Moth. Çift kanatlı bir uçak bu, İngilizlerin ünlü eğitim uçağı, bu da müzenin envanterinde. Bir başka önemli eğitim uçağı, PT-17 Boeing Sturman, adet var müzede. Bunun gibi gerçekten çok önemli 2. Dünya Savaşı'nda görev yapmış uçaklar halen bu müzede sergileniyor. Kuşkusuz bu uçaklardan bir başkası ise T-6 Harvard veya Rusların efsane paraşütçü uçağı Antonovic'i de bu listeye eklemek lazım. Ali İsmet Öztürk'ün bu girişimiyle en azından Türkiye'de de bu tür uçakların olduğunu size hatırlatmak isterim. Umarım bir gün yolunuz Sivrihisar'a düşer. Tabii ki bu salgın şartları geçtikten sonra yılda bir kez yapılan havacılık gösterilerini görme şansınız olur ve müzeyi gezme şansınız olur diyerek bu videoyu bitirmek istiyorum.